Dez diyet programında iki günde vücudumuzu hazırladık, hocamızın dediği gibi. Şimdi diğer bu programa geçiyoruz ama arada hemen bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Diyet yapanlara genelde Türkiye'de hocalarımız çok fazla su için derler. Yani Demek. günde iki buçuk üç litre su tüketin. Özellikle yemekten önce bir veya iki bardak Soğuk su tüketin derler. Kimi de der ki içine limon sıkın için. Kimi ılık su için. Bunların dez diyet programı ile bir bağlantısı var mıdır? Şimdi şöyle tabii ki su genel olarak diyet haricinde de günde her gün olsun bir buçuk litre olsun. Hı hı. Yani şöyle şunu da lütfen maalesef denilmiyor. Ben hatta şaşırıyorum bazen neden söylenmiyor diye uzmanlı arkadaşlardan. Hı hı. Fas'ta su da zararlı. Şimdi hasta evet. su içtiğiniz zaman mineral dengenizi bozuyorsunuz. Bir onun şey için mineral öğrendim. dengeyi bozmamak için onun da bir hattı var, bir sınırı var. Onun Hı -hı. için bir de bazen şu da yapılıyor. Bir gün 2-3 litre içiliyor, bir gün hiç içilmiyor, bir Doğru. gün yarım litre içiliyor. Onun için ben onu toparlamış halde şu şekilde tavsiye ediyorum. Durumların, Hı -hı. pratikteki uygulamaların problemlerine baktığımız zaman. En iyisi 1,5 litretin her gün olsun 1,5 litre her olsun. Her gün olsun bizim olsun. <gülüyor> Aynen. Yani burada bir buçuk litre her gün içerseniz evet. gayet, gayet kafidir. Sadece çok sıcak havalarda <gülüyor> yazın, evet. yazın. Özellikle. terleme oranı arttığı zaman evet. tabii ki iki buçuğa çıkarın diye öneririm. Do